Yavaş almış bir yolu silkeledik. Şimdi kalan kadronun da koluna girmesini sağlamaya çalışıyoruz. Mm-hmm. <laughs> Niye dede adamlar tıkış tıkış tıkış. Tık doğru gidiyor. Mm-hmm. <laughs>